Bu videoda Rome Reborn yani yeniden doğan Roma adlı bir sanal gerçeklik projesinden size bahsedeceğiz. Güneşli bir günde Tiber Nehri'nin üzerinden uçuyoruz. Milattan sonra 320 yılında Roma'dayız. Circus Flaminius adlı genişçe bir alan arkasında da Marcellus Tiyatrosu var. Solda ise Capitoline Tepesi var. Şu anda Circus Maximus adlı bir stadyuma, spor alanına yaklaşıyoruz. Bu alan at arabası yarışları ve geçit törenleri için kullanılırdı. Örneğin, zafer sonrası geçit törenleri gibi. Bu alanın yaklaşık olarak 250 bin seyirciyi ağırladığı düşünülüyor. At arabaları ortadaki adanın etrafında yarışırlardı. Ortada büyük bir dikili taş da var. Bu dikili taş, Roma'ya Mısır'dan getirilen en uzun iki dikili taştan biriydi. İlk Roma İmparatoru Augustus'un getirttiği bu taş, Romalıların da bildikleri üzere Mısırlılar için bir güneş ışınını simgeliyordu. Romalılar dikili taşın bu alan için uygun olduğunu düşündü çünkü bu alanın içinde güneş tanrısının bir tapınağı vardı. Bu tapınak imparator locasının tam karşısındaydı. Stadyumun solunda da imparatorluk sarayı vardı. Sirkus Maximus'un en ucunda zafer takı yer alıyordu. Bu tak imparator Titus'un Judea'daki yani Yahudiye'deki zaferi sonrasında inşa edilmişti. Burada bir zafer takı olmasının ana sebebi şu. Zaferlerden sonraki geçit törenleri Sirkus Maximus'tan geçerdi. Böylece törenin olduğu alan boyunca tapınaklar, imparator locası ve diğer anıtlar yer almış olurdu. Titus takının arkasında aynı hizada Karakalla hamamlarını görüyoruz. Sağ tarafta Roma'nın tepelerinden biri olan Saelian, tepesini görüyoruz. Ayrıca bu tepeyle solunda kalan Palatine tepesi arasında Aqua da denen su kemerini görüyoruz. İmparatorluk sarayındaki hamamlardan dumanlar yükseliyor. Sağ tarafta ortasında Yüce Claudius tapınağı olan bir bahçe var. Clodius öldükten sonra tanrı ilan edildi ve İmparator Neron bu alanı altın ev denilen ve yaklaşık olarak 500 bin metrekarelik bir alan kaplayan sarayına kattı. Burada bana muazzam gelen bir şey var. Kolezyum bölgesindeki Antik Roma mimarisiyle özdeşleştirdiğim çoğu şey, İmparator Neron'a ve onun müsrifliklerine adeta bir tepki niteliğinde. Neron'un döneminde bencilce el konulan yerler sonradan halka geri veriliyor ve halk elbette bundan epey memnun kalıyor. Bunların hepsi kamuya, halka açık alanlar. Örneğin Kolezyum ya da Trajan hamamları. Onun önünde de daha ufak olan Titus hamamları var. Şimdi Konstantin takının üzerinden geçiyoruz. Bu da günümüzde halen yaşayan bir mimari simge. Onun önünde Meta Sudans denen bir çeşme var. Sağda ise Kolezyum ya da diğer adıyla Flavius Amfiteatrosu var. Ancak buna Kolezyum denmesi antik çağda değil, orta çağda görülen bir durum. Bu, güneş tanrısının 30 metre uzunluğundaki dev, Tunç'tan yapılma bir heykeli. Bu aslında ilk başta Neron heykeliydi ama Neron ölünce Vespasianus heykelin kafasını kestirip attı ve heykeli güneş tanrısına dönüştürdü. Şimdi de şehirdeki ikinci Titus takının ötesini görüyoruz. Onun sağında da Maxentius ve Konstantin Bazilikası var. Bunlar günümüzde de halen yaşayan yapılar. Hafif sola dönüyoruz. Palatine Tepesinin üzerinde İmparatorluk Sarayı var ama onu diğer taraftan görüyoruz. O dönemde imparatorlar sarayda yaşadıklarından saray sözcüğü ülkenin başındaki kişinin ikametgahı anlamına geliyordu. Şimdi saraydan uzaklaşıp Roma Forumu'na bakıyoruz. Antik çağda forum, açık alanda konuşmaların yapıldığı bir mekandı. Ayrıca Cumhuriyet döneminde meclisin ve senatonun toplantıları burada yapılırdı. Senato'nun aslında kendi binası vardı ancak insanlar konuşmacının kürsüsü önünde toplanır, liderlerinin politikalarını, teklif ettiği kanunları, seçim öncesinde diğer insanlarla olan tartışmaları dinlerlerdi. Şimdi Vesta Tapınağı'na geliyoruz. Vesta Tapınağı hiç sönmeyen ateşiyle ünlüdür. Hemen arkasında da Augustus takı var. Bu tak, günümüzdeki İran'ın olduğu yerde yaşamış olan partların askeri standartları yenilemesini simgeliyor. Şimdi de bir kürsüye bakıyoruz. Bu geç antik döneme ait bir kürsü ve milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına ait. İlk kürsüyü de az ileride görebiliyoruz. Forum Plaza'nın öteki ucunda Augustus kürsüsü var. Bu kürsü Julius Caesar tarafından yaptırılmış. Kürsülerin arasında güzel bir at üstünde figür heykeli var. Burada betimlenen kişi Mirattan sonra 3. yüzyılın başlarında hüküm sürmüş olan Roma imparatoru Septimus Severus. Hem heykelin taban kalıntılarından yani arkeolojik olarak hem de bu konuda basılmış olan sikkelerden bu heykelin orada olduğunu biliyoruz. Etrafımızda devlet binaları ve tapınaklar var. Castor ve Pollux tapınağının solunda yüce Julius Caesar tapınağı var. Dikkatli bakarsanız Caesar'ın artık kültleşmiş olan o meşhur heykelini görebilirsiniz. Bunu da yine bir sikke sayesinde biliyoruz. Sezar burada, kuşların uçuşuna bakarak kehanette bulunan bir kişi, yani augur olarak, ayrıca rahip olarak resmedilmiş. Alınlık kısmında ise bir yıldız var. Bu yıldız, Sezar suikastinden sonraki yaz Roma semalarında görülen bir kuyruklu yıldızı temsil ediyor. Etrafımızda hep sütunlar var ve bunlar bir takım insanlara yönelik olarak onursal birer amaca hizmet etmeleri için yapılmış. Bazilika Julia olarak bilinen bir mahkemenin önünde bir sürü sütun var. Bilgin ve yazar Plini'den aktarıldığı üzere bir insanı sütunun tepesinde tasvir etmek, onu tanrısallaştırmak demekti. Önümüzde Trajan ya da Traianus dönemindeki rölyeflerden biri var. İlginç bir şekilde bunların arka planlarında Trajan ve Hadrianus dönemlerindeki Roma formu tasvir edilmiş. Birçok insana göre bunların Forum Plaza'da konumlanması gerçekten çok şaşırtıcı. Ama bu rölyefler zaten 19. yüzyılın sonunda burada ortaya çıkmış. Şu an ise 20. yüzyılda korunmaları için kondukları senato binasındalar. Bugün senatoya gidip bu rölyefleri görmek isterseniz bu mavileri, sarıları, yeşilleri göremezsiniz. Roma heykellerinin neredeyse tamamı boyanmıştır. Bu da aslında yaklaşık olarak son 10 yıldır yapılan devrimlerden biri. Eserlere çok fazla müdahale etmeyi gerektirmeyen ve zarar vermeyen teknikler sayesinde, beyaz mermerlerin yüzeyindeki çok küçük pigmentler ve renkler tespit edilebiliyor. Şimdi karşımızda Fokas sütunu var. Bu heykelin kazısı 19. yüzyılın başında yapılmış ve heykel ortaya çıkınca üzerinde Bizans imparatoru Fokas'ın adı yazıyormuş. Fokas'ın adının, ondan daha eski olan bir adın üzerine eklendiği düşünülüyor. Roma'ya, tetrarşi sistemini getiren Diocletianus'un adının üstüne yazılmış. Öyle düşünülüyor. Zaten bu yüzden sütunun tepesinde gösterilen figür Diocletianus, ona ait. Şimdi Kapitoline tepesine doğru uzanan bölgeye bakıyoruz. Tepeyi görmemizi engelleyen binanın adı Tabularium, yani devletin resmi kayıt binası ve arşivleri. Bunun önünde üç tapınak var. Solda Satürn tapınağı, ortada Vespasianus ve Titus tapınağı, ki bunlara ölümünden sonra tapılmaya başlanmıştır. Sağda da Concordia Tapınağı var. Concordia Tapınağı, Roma'nın toplumsal sınıfları arasındaki uyumu öne çıkarmaya çalışmış, imparatorluk döneminde ise imparatorluk ailesi ile Roma senatosu arasındaki uyumu simgelemiştir. Augustus kürsüsünü geçip Septimus Severus takına geliyoruz. Kendisi... Forum üzerinde büyük etkiler bırakmış ve günümüze kadar çok iyi korunan Septimus Severus takı bugün bile forumda büyük bir yer kaplıyor. Şimdi imparatorluk forumlarına gelelim. Roma forumundan farklı olarak bu forumlar hangi imparator başa geçtiyse kendi kendisini onurlandırmak istediği için inşa edilmiştir. Yani bütünsellikten ziyade burada tekillik hakim. Julius Caesar döneminden itibaren eski Roma Forumu'nun çok sıkış tepiş olduğu düşünülmüş. Dönemin imparatorları en sevdikleri Tanrı'yı onurlandırmak istediklerinde veya kendileri öldükten sonra adlarına bir tapınak yaptırmak istediklerinde yeni bir alana ihtiyaç duymuşlardı. Tabii bunun için en iyi yer hemen Roma Forumu'nun yanıydı. Şimdi üzerinden geçtiğimiz Julius Caesar Forumu, Senato binasının arka tarafını bir sınır olarak kullanmış. Ki burası Caesar Forumu'nun ayrılmaz bir parçası ve onunla bütünleşmiş durumda. Alt uçta ise, Sezar'ın en sevdiği tanrıçı olan Venüs Genetrix Tapınağı var. Diğer imparatorlar da kendileri için forumlar yaptırmışlar, demiştik. Örneğin, Augustus Forumu var. da en sevdiği tanrı olan savaş tanrısı Mars için Mars-Ultor Tapınağı'nı inşa ettirmiş. Tapınağın iki ucunda da yarı daireler var. Bunların içinde, Roma'nın önde gelen tarihi figürlerinin yanı sıra, Augustus'un Julius Caesar tarafından büyük atalarını gösteren, hatta Eneas'a kadar uzanan figürleri gösteren nişler vardı. Aralara sıkıştırılmış gibi duran diğer imparatorluk forumlarına da bakalım. Örneğin, Transitorium ya da diğer adıyla Nerva Forumu. Burası Senato'ya, oradan da Roma Forumu'na ilerleyen caddenin bulunduğu bölgede. Doğuya doğru diğer yöne gidince de burası Subura denen, çok fazla insanın yaşadığı kenar mahallelere uzanıyordu. Transitorium ne kadar küçükse Trajan Forumu da tam tersine o kadar büyük. Burası imparatorluk forumlarının sonucusu ve en büyüğü. Gayet iyi korunmuş. Uç noktasında Yüce Trajan Tapınağı var. Burası Trajan öldükten sonra inşa edilmiş ama aslında Trajan buranın yapımını daha hayattayken başlatmıştı. Tapınağın önünde ise Trajan'ın bir zamanlar günümüzdeki Roma'nın bulunduğu olduğu bölgede yaşayan Dacyalılar karşısında elde ettiği iki zaferi simgeleyen Trajan Sütunu var. Sütunu çevreleyen iki kütüphane, bunların önünde ise daha büyük bir bina olan Ulpia Bazilikası var. Burası çok amaçlı bir bina olup, başka işlevlerinin yanı sıra muhtemelen mahkeme olarak da kullanılıyordu. Şimdi ise karşımızda, günümüzde halen varlığını sürdüren Roma'nın en meşhur yapılarından biri olan Pantheon var. Şimdi kuzeydeki Campus Martius'a yani Mars alanına gelelim. Burası tapınakların olduğu imparatorların cenazelerinin yakıldığı bir alandı. Marcus Aurelius sütunu da buradaydı. Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Augustus, kendi mozalesini inşa ettiriyor. Bu daire şeklindeki yapı Campus Martius'un en kuzeyinde. Biraz sola döndük, artık Panteon'u müthiş bir açıdan görebiliyoruz. Hipotetik bir biçimde birçok insan Panteon'un önünde bir zamanlar bir tak olduğunu düşünüyor. Bunun solunda da Roma'nın en prestijli alışveriş merkezi Saepta Julia vardı. Hemen yanında ise Mısır tanrıçası Isis'in tapınağı ve iki tane dikili taş var. Karşımızda Romalı hükümdarların anıtlarıyla dolu bir şehir var. Anıtlarla hükümdarların başarıları, askeri zaferleri ve şehre getirdikleri zenginlik kutlanmış. Kampus Martius'un güneyine doğru gidersek, bu imparatorların aslında sadece kendilerine yönelik bir şeyler yapmadığını, halk içinde mekanlar inşa ettirdiklerini görebiliriz. Böylece halkın nezdinde olan itibarlarını da arttırmış oluyorlardı. Şu anda Roma şehrinin eğlenceye yönelik düzenlenen mekanlarından geçiyoruz. Günümüzde Roma'da yürürken şehrin tarihle iç iş içe olduğunu iliklerinize kadar hissedersiniz. O kadar çok tarihi, bina ve anıt var ki bunların bir zamanlar antik bir şehirde birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu düşünmek zor. Şehrin adeta yeniden yaratıldığı bu animasyon sayesinde şehri 4. yüzyıldaki haliyle görebiliyoruz. Bu çalışmanın amacı monografileri ve her bir bina hakkında yapılan çalışmaları alarak birleştirmek ve şehre bütüncül bir bakış sunmak. Eskiden sadece Pantheon ya da Roma Forumu hakkında on yıllarca araştırmalar yapılabiliyorken, bunun gibi üç boyutlu teknolojiler sayesinde tek bir gün harcayarak bile ortalama bir insan Antik Roma hakkında 5-10 yıl önce Roma arkeolojisi alanında doktora yapan birine kıyasla daha fazla bilgi sahibi olabilir.